annenin yani nasıl diyeyim mesela söz söylüyorum işte bir yolda gidiyorum. ya her yere öfkelenebiliyorum. Birden çıkıyor yani bu acıbadan vesaire hepsini araştırdım ama yani duruyor duruyor çıkıyor bir asabiyet söz konusu şimdi inşallah bundan sonra gelişe değil mi? Şimdi isimliydi. Sibel. Şimdi arkadaşlar her türlü duygu bizim faydamıza çalışır öncelikle. Fakat şu ana kadar Sibel'in öfkeye ihtiyacı olduğu için hayatına öfke çağırmıştır. E tamam da şimdi öfke onun karaciğerine zarar verdi, hayatına, ilişkilerine bir sürü alanlarına da zarar verdi. Şimdi öyleyse faydasını alıp zararını bırakabilir miyiz? Şimdi böyle bir talep yapabilir miyiz diyor Tuğba. Tuğba'yla söylüyor böyle bırakabilir miyiz? Bırakabiliriz. Olan hayırlı mı? Hayırlı. Devam ediyoruz yani. Devam ediyoruz. Şimdi yani bu şekilde bırakmak da zaten hayırlısı. Çünkü eğer Sibel'in hayatında öfke olmasaydı birçok alanda Sibel hareket etmeyecekti. Hangi alanlarda çok yataysın? Düşünme efendim, hayataydım, şu anda o da dönüşsün. Yani tefekkür haline geçtim 7 yıldır. Ondan önce hareketliydim hem fiziksel hem mane. Bu sefer manaya geçtim. Tefekkür halindeyim. Sadece günlük işte, vazifelerimi yapıyorum. Genelde gece yarı olarak yükselen yani ilgili tefekkür halindeyim. Var. Tefekkür güzel bir şey. Tabii. E... Şimdi nerede harekete geçemiyor? Marifet boyutuna akmaktan Yani hayata, e, yani bu bilgiler, gırmanım vesaire. Niyetleniyorum ama nasıl yapacağım? Nasıl olacak? Hani e, madde alemde e, o alınan manayı henüz şey yapamıyorum. Ya da şöyle düşünüyorum pardon. Beni gerçekten anlayabilen e, bir kişi var. O da yüzde yetmiş oranlarında. Önce kendim yüzde yüzü Hani diyorum toplum topluma nasıl e, kendimi yüzde yüz anlıyorum dedim patladı yani. <gülüyor> önce kendime yani bunu diyorum akıtamam onun verdiği bir huzursuzluk vardı. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> e diyor yani akıtamıyorum yani nasıl akıtabilirim? Evet talebim bu ben bu yeryüzünde bu Rabbimin verdiği lütufları nasıl önce kendimden başlayarak tüm alime dağıtabilirim? Almak yok. Vermek var. Değil mi? Yani almada yataydayım diyor. Bakın. Kendisi söylüyor. Ben söylemiyorum. Yani. E peki neye çok kızıyordu? Babasının yani geçmişteki ruhsal planının maddeye, dişiye eziyet etmesine kızıyordu. Şimdi oradaki dişiyi kaldırdık, almayı koyduk. Sibel ne yapıyormuş? Alma tarafına eziyet ediyormuş. Alamıyormuş. Şimdi onun için Tuğba'nın sohbetinde çıktı. Tuğba da alamayan. Kendine alamayan. Onun için dışarıya vermeye çalışan. Dışarıya vererek dışarıdan beslenmeye çalışan. Şimdi Öyleyse Sibel ne yapıyor? İçimizden her birimizden bir tanesi. Alabilmeyle ilgili kendini harekete geçirmek için neye ihtiyacı var? Bir hareket ve ateş enerjisine ihtiyaç var. Bu ateş ona hayırlısıyla ne diye geliyor? Öfke diye geliyor. Peki öfkeden memnun mu? Değil. Peki bir talepte bulunmasın mı şimdi? Bulunsun mu? Bulunsun mu? Nasıl? Sakin, sakin olmak. Öfkeden kurtulmak. Ama bir talepte bulunacak. Ne yapacağız? Allah'ım beni daha sakinleştir. Sakin kullarından eyledi. Halen o yok hocam Bak şimdi talep talep etme ile ilgili bakın illa bir talebimiz olacak. Talep edeceğiz. Fakat bir nasıl talep edeceğiz? de niye talep edeceğiz? Değil mi? Şimdi onun için birçok kişi hayatında bir şeyler istiyor. Ama ne isteyeceğini bilmiyor. Hiç isteyemiyor. Ya da sorunun kaynağını göremediğinde sadece oyalanıyor. Şimdi diğer taraftan şimdi İrem parçamız da öyleydi. Ne dedi İrem biraz önce? Yani ben sadece bir şurayı bir kiralayayım yeter bana bir baktık öyle değil talebin arkasında bambaşka şey çıktı bu sebepten dolayı ne istemediklerinizi öğrenebilmek çok kıymetli bazen bu sebepten dolayı 3 yaşındaki bir çocukla kalıyorsun tek başına benim istediğim bu değilmiş diyebilmek için oysa ki daha evvelden Tuğba hem analık hem babalık etmeyi de istemiştir çocuğuna. Doğru mu? Doğru değil mi? Bu da bir talep. Ya e, o güç deyim evet, ama talep etmedim. Yani o güç ama bunu talep etmedim. Yaparım. E, yalnız kaldığında dedim. Ya yalnız kaldığımda beni duymuyor şimdi diyebilirim. <gülüyor> Şimdi, onun için arkadaşlar, şimdi kendinizi bir yapboz tahtası gibi düşünün. Şimdi diyelim ki oradan öfkeyi çıkaracağız ama, şimdi o öfkenin orada yaptığı çok önemli bir faktör var, bir iş var. Birçok kişi onun için, hadi öfkeyi temizleyelim, ne yapalım? İşte olumlamalar yapalım, şunları yapalım. Hepsi hikaye. O öfke dedik, or faydalı, ve için bir iş yapıyor, bir görev yapıyor. Öyleyse şimdi önce öfkesini sevecek. Ya olur mu kız neler yaşadı? Ne tatsızlıklar, ne lezzetsizlikler. Öfke demek, duman demek. Bedeniniz öyle algılıyor. Bir şey yanıyor, ateş yanıyor. Şimdi böyle şu gördüğünüz ateş gibi. Ateşi görmüyorsun. Ateş kısmı kızgınlık çünkü. Kalanı duman. Ama orman yanıyor, her tarafı duman basmış. Dumanda ne olur? Sis gibi. Hiçbir şey göremiyorsun. O anda her şey yapabilir. Şimdi bu durumdan memnun olunur mu? Hayır. Peki öyleyse nasıl öfke baldan tatlı? Öfkeleniyor, bir daha istiyor. Değil mi? Bir daha öfkelenmek istiyorsun. İşte onunla savaşıyor ama daha çok savaşıyor <gülüyor> buna. Şimdiye kadar yapıştı. E yani hoşlanmıyorum çünkü içimden sanki böyle bir ejderha çıkıyor. Onu da görebiliyorum. Evet. Bakın ne kadar kıymetli. Öfke dışarıdan bir yerden gelmiyor, ondan çıkıyor. Tuba parçanızda da hani o olumlu da olumsuz da onun içinden çıkıyor. Dışarıdan bir şey ihtiyacı yok yani bir taraftan yok dediği aslında her şey bende diyor. Evet diyor. Görüyorum da diyor. Görmezden geliyorum diyor. Öyleyse olumsuz diye gördüğünüz bütün duygu ve düşüncelerle de barışacaksınız. Kıskançlıkmış, korkuymuş. Şu anda inşallah hani bu yeni gelecek olan kitapta basamak basamak bizi alıp çıkaracak. Çeşitli duygularla, düşüncelerle yani adım adım bir çalışma kitabı gibi birlikte ilerleyeceğiz. Öyleyse alamamak dedik. Alma konusunda harekete geçememek. Almak dişi kadın hayatın matematiğinde bunları anlattık. Biliyorsunuz şu an. Şimdi arkadaşlar alamamayla ilgili bir sorun yaşadığınızda bakın Sibel ve Tuğba parçamız şimdi halbuki bulduk dedik ah alamıyoruz aslında talep alamıyoruz dişiliği alamıyoruz bize gösterilen iltifat alamıyoruz yardım alamıyoruz oh bulduk şeytan gen arkadan gülüyor <gülüyor> Sana gene bir servis yaptım diyor. Tamam da. Niye alamıyor? Yer dolu. Duygu dolu, zihin dolu. İki parça. E orası doluysa şimdi yeni bir şey nasıl gelecek? Şimdi babasına baksın. Babandaki doluluğu görebiliyor musun? Baban ne kadar doluydu, geçmişin bilgileriyle, geçmişe yaşadığı deneyim, tecrübe ve inanç kalıbıyla ilgili ne kadar dolu olduğunu görüyor musun şu anda? Şu anda evet, çocuktan değil mi? Şu anda görüyor Şu anda evet. şu anda gördüğün babandaki halleri kendinde görmeyi öğreneceksin. Şu anda ne görüyorsun şimdi kendine? Dolu ne var? Oho zilin, oho bilgiler. Gözlemler, hepsi. Şimdi biz diyelim ki evet dedik bak doluluğu görmeye başladık. Görüyormuş gibi yapıp da görmeye devam etmeye çalışıyoruz ama görmüyoruz. Bu sefer gösterecek bir şey geliyor. Ya da biz bırakmıyoruz. Evet bırakmak istiyoruz ama yine oyalanıyoruz. Erteliyoruz. Tutuyoruz. Bu sefer onu bize bıraktıracak bir olay çağırıyoruz. Bir kayıp çağırıyoruz. Bir kaza çağırabiliyoruz. Bir bilgi çağırabiliyoruz. Kim yapıyor yine? Biz yapıyoruz. Tamam da ben talep ettiğim, istedim yani bu kadar sert mi olmalıydı diyor. Şimdi hatırlarsanız bir cümle sarf etmiştik. Yani nehir onunla birlikte akına yumuşak ama ona direnene sert davranıyor. Onun için hayatın akışına direnmeyi bırakın. Kolayca akın. Eğer orada tutuyorsanız, zorluyorsanız direnç gösteriyorsanız nehir sizi alır götürür arkadaşlar. Hiçbirimizin Hani hep beraber elle tutuşsak da Yani hayat nehrinin karşısında Direnme şansımız sıfır Hani böyle şeyde değil Her türlü şartta sıfır Çünkü hayat nehri Planlandı, programlandı Çoktan da hedefine ulaştı zaten Herhangi birimizin Direnmeye değil Minnacı tutunmaya bile Bir şansı yok ki öyleyse hani bu bir kadercilik değil. Bu bir mekanizma. Yani nehir, yani bir şelaleye doğru su akıyor. Ha yani şimdi karınca da diyor ki yani ben acaba diyor şimdi diyor burada nasıl tersine yüzerim? Yani bu çok küçük bir örnek. Onun için hayatla barışmak, olanla barışmak, olanı kucaklamak ama Olanın da her ne olduysa senin ol diyerek, onaylayarak bir olayın sunulduğunu farkında olmak durumundasın. Çünkü şu çok kolay. Dışarısı yaptı bunu bana. Fark etmiyor bakın. Yaradan dahi olsa senin için dışarısı. Sen onayladığında oluyor. Bu hakkı sana verdi. Hani onun için hani birisi diyelim ki konuşurken hiç şey değil. Ne yaşadı? Yaşadığım bu mu? O zaman bunu diledin. İki kere iki dört. Başına hangi olay geldi? Bu gelen olayın sebebi eskilerin deyimiyle müsebbibi derlerdi. Müsebbibi sensin. İşte. Şu anda. Öyleyse öfkenin sebebi diyor ki ben bu öfkeden kurtulmak istiyorum, bundan özgürleşmek istiyorum diyor. Ama öfkenin sebebi kendisi. Tamam da diyor şimdi talep etme hakkım varsa, hayatımı iyileştirme ile ilgili bir hakkım varsa bunu kullanamaz mıyım? Kullanabilirsin. Şimdi diyelim ki bir kısmı da şöyle yapıyor. Öyleyse bastırırım bu öfkeyi. Kapatırım ağzını. Herkes bilmem neler diye. yaparım. Sakinmiş gibi yaparım. <gülüyor> yaparım. Aşağıda köpürür, köpürür. Bu sefer atom bombası gibi patlarım diyor. Öyle mi oldu geçmişte? Evet. Her birinizde bastırdığınız alanlar böyle patlamıştır. Oysa Tabi önce ne dedik? Bugünkü sohbetimize bilgiyle başladık. Bilgi çok önemli. Bilgi bize bunu şöyle gösteriyor. Her olan bütün kainatta olan her şeyle bağlantılı ve her birimizin altında dedik imzası var. Öyleyse bunu niye dilemiş olabilirim? Niye böyle bir ihtiyacım olabilir? Öfkeyle buluşmaya benim ihtiyacım neydi? Neden öfkeli bir baba seçtim? Babam da niye öfkeyi seyrettim? Babam öfkesini neden dişiye, kadına, kadına zulme, dişiliğe zulme yönlendirerek bana bunu gösterdi? Ve ben bu öğrendiğimi ona kıza kıza ondan daha öfkeli bir kişi haline getirdi beni. Bunlar mı olmuştu? Şimdi bu geçmişi şu ana kadar Sibel bulunduğu yerde bu babayı seçmeye devam ediyor mu sizce? Yani. O babanın kızı mı? Evet. Yani, <gülüyor> Bakın. Babası şu ana kadar hala geçmişte seçtiği baba. Şimdi dönüşecek. Dönüştüğü halde de şükürle gene o seçtiği baba. Evet seviyorum. <gülüyor> Allah Allah. Bunu soruyordum. Allah Allah dedim. Yani şimdi dönüşünce başka babamı seçiyoruz diyordum. Cevabını almış oldum şükürle. Devam ediyormuş. Çünkü dönüştüğünde de, fark ettiğinde de iyi ki bu baba olmuş ki bunları fark ederek dönüşmüşüm. Yoksa dipte içte bunlar kaynayacaktı. O da ayrı bir şey. Şimdi öyleyse Tuba ile başladık ya. Tuba ne dedik? Köklenmek ihtiyacı olanların aldığı bir isim. Onun için köklenme ile ilgili hastaların tedavi yerinde çalışıyor. Bakın her biriniz mesleğinizi böyle düşünün. Onun için kan demir kan yapımı kök hücreden kan yapımı, kök hücreler, kökler, ağacın kökleri, geçmişe kök salmak, toprağa, hayatı, dünyayı kabullenebilmek. Ve olduğu gibi kabullenebilmek. Böylesi şimdi, Sibel, bu hayatında, bu tekamül içerisinde, aslında, hayatı, dişiyi, dünyayı kötü görmüş. Şimdi babasından şikayetçi ya gene orada bir ters köşe var. Annesi gibi olmaktan korkmuş. Dişi olmaktan, pasif olmaktan, yatay olmaktan korkmuş ve başka bir alanda da onun gibi olmuştur. Şimdi bunu anlat bize birkaç cümleyi her birimiz anlayalım. Eh, doğru tek böyle oldu. Muş. Şimdi fark ettim. Evet. Geçmişte sanırım hani annem gibi yatay olmayayım diyerek kendim yatay olmuşum. Ya da öyleymişim potansiyel olarak. Ha bir de benim madde gelecek de uzakta. Onunla da baya bir eee yani durum bununla bağlantısı nedir? E, madde geleceğimin uzakta olması. Ruhsal geleceklerinde madde gelecek uzakta. Bağlantısı ne olabilir? Bir dişi. Şey maddeyi, parayı uzağa koymayı seçti şu ana kadar. O babası gibi olmayı seçti ama diğer taraftan içeride hala annesi gibi. Yatayda. Alma konusunda yatayda. Şimdi bu konularla ilgili e, eril-dişil dengesi aydınlıkla karanlığın dansı dört tane çalışmamız var. Bunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bunun matematikliği. Şimdi burada hem olumsuz duygumuzla barışmamız çok önemli. Bu korku, endişe, kıskançlık, kızgınlık birçok her birinizin farklı alanlarda olabilir. Şimdi bu alan maddede, dünyada, bedende, dişilikte onu yavaşlatan ve ağırlaştıran konularla ilgili ne yaptı? Ateşleme yapıyor. Hadi ateşle. Yani diyeyim ki bir erkeğe kızıyor. O erkekle bağ kuruyor. Bu kızgınlık sayesinde. Öyle mi oluyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Kızdığın erkekler var mı? Evet. <gülüyor> Şimdi bir şekilde bağ dedik. Yani siz hemen aklınızda tamam da bu kötü bir bağ. Bu bilmem ne bağ. Bağ kuruyorsun. Öfke bağ kuruyor. Çok kıymetli bir duygu. Bakın iyi ya da kötü diye hiçbir duyguyu de doğru değil. Her bir şeyin faydası var. Diyelim ki bir ayrılık oldu. Eşinden ayrıldığı kişi öfkelenmeye devam ediyor. E daha hala bağ devam ediyor. İlişki devam ediyor. Adama söyleniyor ya da kadına söyleniyor. Hala o ilişki bağı devam ediyor. Bakın bağ kurdu öfke. İşte dişilikle kurduğu bağ, maddeyle, dünya ile kurduğu bağ Sibel'in öfke aracılığıyla olmuş şu anda. Ne kadar kıymetli bir şey. Şimdi öfkeyi sevdik mi? Biraz, biraz. Sevdik. Çünkü ne diyoruz? Kabul edemediğimiz bir şeyi dönüştüremiyoruz arkadaşlar. Kabul edemediğimizi dönüştüremiyoruz. Şimdi şey, Instagram çekmedi mi? Instagram'daysın hocam. Ha, diğer telefonla. Tamam. Şimdi öyleyse bu bağı değiştirebilir miyiz? Ne diyorsun? Değiştirebilir miyiz Tuba? <gülüyor> Öfke ile ilişkiler içinde kurduğumuz bağı değiştirebilir miyiz? Yoksa evet olan bu, bir talepte de bulunmayalım. Bu öfke devam etsin. Böyle mi devam edelim? Her öfkeyi kabullenmesi lazım. Önce evet, şu ana kadar kurduğum bu bağı şükürle kabullenmek durumundayım. İyi ki bu var. Tamam da şimdi değiştirme zamanı, belki babana, belki çocuğuna, belki hayata, belki yaratıcıya, bir yerde bir şeye öfke devam ediyordu. İşte ne dedik biz? Tüm kan hastalıkları için köklenme sorunu ve hayatı sevmemek dedik. Sevgi, öfkeyi şöyle yapıyor. Bütün dumanı bitiriyor. Fakat öfkeler de sevgiyi görünmez hale getiriyor. Yani birbirini sevdiğini göremez hale geliyorsun. Neden? Çünkü orada doman var. Ben birini seviyorum ama kim göremiyorum ki öfkeden. Bu sebepten dolayı öfke aşağıya çekiyor. Geriletiyor seni ve aranda kurduğun bağları bir sana saldırı gibi algılıyorsun. Çünkü tam sevgisini göremiyorsun kişinin. Kendinin kendine olan sevgisini de göremiyorsun. Kendini sevdiğini de göremiyorsun. Ve kendini sevmez hissetmeye başlıyorsun. Kendini sevmez hissettikçe, geçmişte Sibel. Bu sefer... Aslında sevgi eksikliği ve acısı çekti. Önce çocuklukta, sonra ilerik zamanda. Peki şimdi Sibel'i Sibel sevmezse, Tuğba'yı Tuğba sevmezse, kim sevecek? Kim sevsin? Yaradan. <gülüyor> Önce kendimi tabii ben kendimi seveyim. Seviyorum çok şükür. Ama ara ara böyle çıkıyor. Onun ne yapacağımı bilemedim. O yüzden vesile oldu geldik falan çok şükür. Şimdi yaradan hep seviyor çok şükür de. Senin seni sevmene ihtiyaç var. Ve biz kendimizi nasıl daha iyi severiz diye bir soru sorsak kim nasıl cevap verir? Geldim. Göz. Bazen böyle içinden bir şey geldiği zaman pat diye ulu veriyor. O zaman diyorum ki yani seviliyorum. Bu ne kadar çok olursa o kadar çok hissediyorum bunu. Demek ki hayatımıza eğer her an bunu hissedebilirsek o zaman da sonsuz hissi yaşayabiliriz. Hani Allah'ım bize sevdiğini diye düşünüyorum. Peki düşündüğün ya da istediğin şey olmadı. Hatta tam tersi oldu. O zaman ne düşüneceksin? Eyvah. <gülüyor> evet. E, bilmiyorum. Evet. Ee, ben de daha önceden böyle düşünürken bir anda e, hay, hayatta olmak işte bunu hissetmek e, Allah'ın o sonsuz varlığının bir parçası olmak ve bir daha hani var olan bir şeyin yok olmayacağını bildiğim için yani o bana çok büyük bir şey vermişti. Hani sevgi biz şimdi sevdiğimiz için ona en sevdiğimiz şey veririz. Hayat sahibi olmak bence en güzel şey. Evet. Geliyorum bu tarafta, evet. Bak, önemli. Her birinizin içinden gelen önemli. Yani parçaları tamamlıyoruz. Onun için hissedin. Bakın, bu soru önemli bir soru. Bunun senin için cevabı hayatını dönüştürebilir. Bir anahtar yani bu. Hocam, ben de şöyle düşünüyorum. Mesela çok böyle kendimizi kötü hissettiğimiz anlarda işaretleri takip etmeye çalışıyorum. Ee, mesela örnek veriyorum bir gün işte e, hani Allah'a diyorum ki ya beni hiç düşünmüyor musun? Yani ben neredeyim? Hiç bana e, bir mesaj göndermiyorsun. Tam kafamı kaldırdığım anda ben bankada çalışıyorum orada Bankada şey yazıyordu. Seni düşünür o. Bankanın sloganı bu. Yani marka olarak bu. Onu gördüm mü mesela e, o an dedim ki evet ben hani, seviliyorum. Benim farkımda. Bu tarz mesajlar bana e, hani evet ben Allah tarafından izleniyorum hissi veriyor. Böyle. <gülüyor> Biraz önce de arkadaşımız da buna benzer bir cevap verdi. Şimdi şöyle evet bu mesajlaşma muhabbet çok kıymetli. Bakın. Şimdi de, geleceğim oraya tekrar. Ben dallandırmayayım. Hocam eee Yaradan'ın yarattıklarına saygıyla ile an içerisinde hayatın içine meşeyle akarak ve onun yarattıklarının e, önümüze çıkan iyi, kötülüğe ayırt etmeden, kabulle hani o Hızır ve Mursa'nın gibi o zaman hissedebiliriz diye düşünüyorum. Yani olan anda, bu dünya benim dünyamsa. Bu dünya benim dünyamsa, olan her şeyi, olduğum gibi, kendimi ne kadar çok seviyorsam, e Allah beni o kadar çok seviyor. Ben kendimi kabul ettim, ya Allah beni yaratmışsa zaten seviyor. Ben de kendimi seviyorum, ki Kendimizi merkeze koymuyorsak, o boşu diyorsak hep öteliyorsak kendimizi, o zaman hep sevgi arayışında oluyoruz. Şimdi burada bakalım. Soruyu bir daha hatırlatıyorum. Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini bilebildiğimiz kadar kendimizi sevebiliyoruz. Şimdi bir adım daha atıyorum. Kendimizi sevebildiğimiz kadar da dünyayı, hayatı ve başkalarını sevebiliyoruz kendini sevemeyen, başkalarını da sevemiyor. Şimdi bunun üzerine bir daha bak. Kendini sevemeyen, başkalarını sevmiyor. Anladın mı? Ya nasıl? Şimdi, <gülüyor> şimdi bakın. Şimdi hani dışarıda ben şunu seviyorum, ben bunu seviyorum falan diyorlar ya. Şimdi geçenlerde anlattık. Hani Adam e, kuşbaşıyı da seviyor. <gülüyor> Ondan sonra kuzuyu da seviyor. İşte e, beğenilmeyi de seviyor. Yani, sevgi kavramı ayrı, beğenilmek ayrı, hoşlanmak ayrı. Benim yani Her bir tanesi ayrı kelimeler aslında. İlgi duymak ayrı. Şimdi önce sevginin enerjisini bir daha izin. Ve bu çünkü her birinizin hayatta gerçekten birçok kapıyı açabilecek bir anahtarı. Şimdi bak ne kadar güzel şimdi yavruyu seviyoruz değil mi? Adı ne? Elif. Evet. Merhabalar Elif. Nasılsın? <gülüyor> Merhaba. Evet. Elif'i seviyor musun? Tabii ki de çok seviyorum. Elif sevildiğini biliyor mu? Hissettirmeye çalışıyorum. Peki Elif seni seviyor mu? Baktığında görebiliyorum. Onun tarafından sevildiğini nasıl biliyorsun? Hareketleriyle, gülmesiyle, değil hocam? ifade et Yani onun gülmesiyle Sevgisiyle bana baktığında Gözlerinden anlayabiliyorum Peki O seni severken Sen de kendini Sevinmeye layık gibi çekiyor musun Tabi ki de Bu nasıl bir duygu Nasıl bir his Yani bana bu mutluluk veriyor Enerji veriyor diyeyim ...sevildiğimi hissetmek güç veriyor. Sence nasıl? Çok <gülüyor> <gülüyor> Evet. Kişinin kendini tanımasıyla beraber oluştuğunu düşünelim. Şöyle diyelim. Kendini bildiği kadar. Evet. Çok güzel. E, hayatımız yaşarken bir sürü zorluklarla karşılaşıyoruz çok şey noktalardan geçiyoruz. O noktalardan geçerken sanki birisi sizi eliyle abu koruyor, yolunuzu açıyor. diyorsun ki sonra kendine bir şaşırıyorsun, bu nasıl oldu diyorsun İşte o anların sevgisi. sizin yolunu açıyor Her diyeceksiniz ki denizde Ha başına kötü şeyler geldiğinde nasıl olacak? Onu da e, o an için affederek ve şu bir işte olduğunuz zaman affedebilirsiniz. Bu benim için bir şeye taşıyor burası. Geriye dönüp okuduğunda hayatında başına gelen kötü şeyler ya da çok zor anları, size biraz önce de bahsettiğim, beni çok farklı yerlere taşıdığını, çok daha iyi yerlere götürdüğünü gördüm. Yani o an gelen iyilikleri okumak, gelen kötülükleri de geçmişe dönüp baktığında senin için hayırlı olduğunu bildiğini bir Şekil biri beni seviyor, biri beni kolluyor. Ben sevdiğini buradan görüyorum. Güzel. Yine aynı şekilde biraz ikna var. Doğru, zihinle ikna ediyoruz. Yanlış değil. Şimdi bir hastan geldi. Şimdi onu sevgiyle şefkatle iyileştirme çalışıyorsun, ama bir şeyler yaparken canını incittin. Şimdi iğne yaptın, bir şey yaptın. Şimdi o anda bile hasta senin için bu beni sevmiyor, bana kötülük ediyor diye düşünüyor mu? Hayır. Hasta emin. Emin. Şimdi öyleyse insan başına çok azıcık bile hoşuna gitmeyen bir şey geldiğinde şikayet etmeye, kızmaya, Yargılamaya ve üzülmeye başlıyor. Değil mi? O üzüntünün içinde bile bir yargı var çünkü. Öyle bir durumda sevilmediğini düşünüyor ve hissediyor. Allah beni sevmiyor ki üzülüyor. Benim istediğim ve talep ettiğim şekilde değil de benim canımı acıtacak bir şekilde yapıyor. İşte bu durumlarda biz sevilmediğimizi düşünüyor ve aynı zamanda kendimizi sevmiyoruz. Şimdi cevap sırası sende. Yani aslında e, ayrı olduğumuz zanlı başlatıyor bunu sanırım. Ondan ayrı. As aslında onunla bir olduğumuzu her zaman. Yani şimdi hani işte öğretilenler vesaire işte bir yerde Allah var. Efendime söyleyeyim. Ee, <gülüyor> Allah'la ayrı olduğumuz zannı en çok buna vesile oluyor. Hani sanki işte cennetten kolduk Allah bizi attı buraya. Kendi başımıza takılıyoruz gibi işte böyle zanlar öncelikle bilinçsizlik bunlar da tabi güzel her tepalı yoluyla hepsini sevdiğini kapsıyoruz. Onunla bir olduğumuz aslında her daim zaten dediğim gibi. öfkenin yani kısaca yani. sebebi neymiş? Neymiş? <gülüyor> Allah'tan hayırlı olmayın. Beni harekete geçirin. etmek etmektir. Tamam tamam. Evet. Sevilmediğimi hissetmek. Ha. Sibeli niye sevmiyorsun? E, Torpülenmemiş yönleri olduğunu düşünüyorum hala. Torpülemek mi? Sibeli müke... niye sevmiyorsun? Sibeli babasına benze değil ki. Haa olabilir. <gülüyor> Pardon. Sibeli sevdiğini düşünüyorum ama tabii yeterli olmayabilir. Sibeli neden sevmiyor? Mükemmel olması Allah gerek. Sibeli Mükemmel değil. Mu? Allah Sibeli seviyor olabilir. Seviyorum seviyor biliyorum bunu Şöyle bak babamın da mesela şöyle evet erillerde de babamın işte iğvel işte... kuruluk olanı mı? Ha. Sibel, evet. Olup oldu. Evet. Peki. istekleri ve talepleri yerine getiriliyor. Mu? Getiriliyor, görüyor amca. Peki. İstek ve talepleri yerine getirildiği halde. Hı. Ne etkilenmiş ya? Ha. Benim gibi benim bildiğim gibi olmuyor olabilir. Ben çok biliyorum olabilir. Tabii ki malumsa. Yani hani cidden bir şey var bu Kova burcu aynı zamanda. Biliyorumculuğu bırakmak aslında. Mesela işte benim bildiğim en doğru böyle olması icap ediyor. Böyle ya yani mesela çocuğumdan örnek vereyim. İşte gözlemliyorum. Diyorum şimdi her türlü deney yapıyorum işte kendimce e, Mesela diyorum tamam bunu tercih ediyor, böyle yapsın ama görüyorum. Siberin kavgası kimle? Kendiyle ama neden? Kimle? Kendiyle oluyor yandaşlar. Merkezde ben varım. Kimle? Yaradan Adam. mı? Yani, Sistem ne? Karşı mı çıkıyor? Bırakın. Rahat. kavgası kimle? Sana soruyorum. Bilmiyorum aşağı yaradan mı gözüküyor. <gülüyor> yani aslında çok seviyorum, saygı duyuyorum ama <gülüyor> öyle gözüküyor. <gülüyor> bu ben bilir zihin herhalde bu göl geliyor. <gülüyor> ben. Kendini görüyor musun? Kendini mi? Kendinde. Işte ben böyle değilim diyor ya. Şimdi o da diyor ben öyle değilim o da öyle diyor. Sizce de ne dersiniz? <gülüyor> evet. Benzerlik nerede? Ben, ben seviyorum. Toruna. <gülüyor> i̇şte o yolda ilerliyorum Allah'ın izniyle. Ben çok seviyorum, ben sevgimden eminim. Ben, ben dür, dürüst oluyorum. Ben o yolda ilerliyorum. Başladım bakalım. Yani orada, yani, ben seviyorum. Yani başlangıç olarak evet. Hani tam manasıyla olduğunu düşünmüyorum dürüst olmak demekse. İtirazın ne? itirazın işte sanırım öğrendiklerimi uygulayamamaya itiraz ediyorum. Tövbe, tövbe. <gülüyor> Olana itirazın mı? Hı. Hmm. Olana itiraz. Anlayamadığım için olabilir. Bir kısm, kısımda. Ha, sevilmediğimi mi düşünüyorum? Çok zor. Sevilmediğimi düşünüyorsun. Ya genelde sevildiğimi biliyorum ama göremediğimi düşünüyorum zanneden. Yok, Allah tarafından sevilmedi. Hı -hı. Tamam yani olabilir, bu da olabilir. Ee, sevildiğimi içsel biliyorum ama bunu madde boyutta belki gözlemlemiyor olabiliyorum. Yani erillerde de böyle bir problem yaşıyorum. <gülüyor> Çünkü sevdiklerini biliyorum ama bir türlü onu göremiyorum. Yani abim işte eşim. Talebinin çok. Ne istersin, ne talep edersin? Sevildiğimi bilmek. Hangi yolla hissetmek? Hangi yol? Ne olsa sevildiğini gerçekten düşünür. Hmm. Gösterilmesi. Nasıl? Yani ne bileyim herhalde benim e, tanıması, bilmesi ona göre uygun jestle fark edilmek istiyorsun. Fark edilmek istiyorsun aslında. Allah'ın seni fark etmesi olabilir. Hepimiz bunu tanıdıyoruz aslında değil mi hocam? Fark etmediğinde fark edilmek istersin. Sık bir talebi getiriyorum. Neyi fark etmiyorum? Ay biliyorum ama... Yani bildiğimi düşünüyorum. Yaradan'a ne yapmıyorum ben fark mı etmiyorum? <gülüyor> <gülüyor> her süreçte, her zerrede o var zaten. Nasıl fark etme? Al. Atom altında, orada, burada. Şimdi arkadaşlar... Zihin o kadar çok konuşuyor ki kalbimden geleni duymuyor. Şimdi aslında iki arkadaşım da zihinleri çok kuvvetli. Çok güçlü. Güçlü olmak ne kadar iyi bir şey değil mi? Şimdi güç bazen tersine döner. Gerektiğinde bırakmadığında. Seni döver. Huzurunu alır onlar. Oysa ki onlar ikisi de Zihinleri çok güçlü olsun, ayaklarım üzerinde bir eril olarak durabileyim diyen yansımalarımız. Bu yüzden ikisinin de zihni çok kuvvetli, çok kuvvetlendi. En güçlü yanınız ne? İkiniz de sorun birbirine. En güçlü Doğru diyorsun. Yani matematiksel zaten o alma, bilgi olarak işte gözlemleme, her zerbe, yok. Empati Çok güçlü bir empati var. Benim de öyle. Şimdi arkadaşlar. Bir alanı güçlendirmek başka alanları zayıflatır. Onun için dengeli güçlenmemiz çok önemli. Güç isteyene güç verilir. Güçlükle de olsa verilir. Oysa Hani anlattığımız bir masanın ayağı vardı hatırlarsanız. Duygular, düşünceler, fizik beden, ruhsal yapı, hayatın içindeki denge. Ve bunlarla eğer bu kabulle beraber güçlenebiliyorsak, bu sefer istediğinde bir tanesini kenara koyabilirsin, üç ayak idare edebilirsin hatta. Öteki türlü seni o bir tane alan, Bazılarına duygudur mesela. Duygu daha da enteresan çalışır. Yani şu andaki arkadaşlarımıza düşünceyi özellikle deneyimliyoruz. Duygu daha da savurur. Yerden yere vurur. Bu şekilde çalışan var mı? Bir elini kaldırsın. Daha çok duygularıyla yönetten, hayatının duyguları yöneten var mı? Gelmek ister misin? Gel. Tamam. Gel. Kardeş. İç iç iç hadi iç. Suyu iç. Oturabilirsin istiyorsan. Bilmiyorum. Gel hemen sandalye çek gel otur buraya. Duygularla nasıl yapıyorsun sen aynı mı oldu? Duygularla nasıl yapıyorsun? Sürekli kendimi eleştirerek aslında olayları da eleştirerek ama en çok karşımdakinden daha çok kendimi eleştirerek yapıyorum. Sürekli mükemmeliyetçi olmaya çalışıyorum. Yaşadığım olaylarda hep önce kendime sorguluyorum. Bu da aslında yaradanın hani beni sevmemesi ya da değersizlik hissiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi gene düşünce, zihin. Evet. Bu nerede, kendini vuruyorsun yerden yere? Evet. Malı oldu bu, düşünüyorum. Hatalı olu hata yapıyorum. Hata yaptığım için de, e, çok verici olduğum için bunlar benim başıma geliyor diye. E, sonra e, üzülüyorum. Şimdi demek ki ana konumuz bu. Duygu dedik ama bakın yine e, üçledik yani. Demek ki açamadık o alanı, üçledik. Yine düşünce kalıplarıyla duyguları eziyor. Yani ben duygusunu, diyelim ki, ben düşünce kalıbıyla eziyordu. Sen neredesin? Gel buraya, çek sandalye. Al, al sandalye, gel, gel, al bir şey o. Gel, rahat, rahat. <gülüyor> Şimdi, düşünce savurganlığı, sürekli düşünce sağdan sola gidiyor dikkat etseniz toparlayamayalım öyle ki birçok kişinin istediği şey bu değil mi düşüncem çok güçlü olsun çok hızlı olsun al sana hızlı düşünce e başkalarını çok düşünelim başkaları için çekirse fedakarlıklar yapalım al sana başkaları için hayatını kenara çekmiş bir yansımamız bir de şu var bakın onların hepsi bu durumdan memnunlar şu ana kadar ama içerideki memnun değil onun için çıkıyor buraya Evet bir şey var ama Ama düşünce diyor ki Hayır kalıp bu Ben doğruları yapıyorum Zaten olması gereken bu Bu da insanın kendine Uyguladığı dini Kutsal kitaptaki Dinden bahsetmiyorum Kendine uyguladığı dini Yani bir inanç kalıbı Oysa ki Yaradan Her birimizin mutlu olmasını Hayatın tadını almasını, huzurlu olmasını istiyor. Huzura akmamız isteniyor arkadaşlar. Bütün kutsal kitaplara bakın. Her birisi sizi cennete davet ediyor. Cennet eşittir huzur. <gülüyor> Bu sadece ölünce gideceğiniz bir yer değil. Burada, şu anda. Yeteri kadar huzurlu muyuz? Şu andan itibaren huzurluyum. Burada olmak büyük bir şans bu, bu konuşmanın içinde olmak da şans O yüzden çok huzurlu Geçmişte huzurlu muydun? Hmm, yok Şu anda çok huzurlu Yani uzun süredir çok huzurlu Çok şükür şu an huzurlu Şimdi arkadaşlar Davet edildiğimiz yer huzur ya Huzura doğru ilerliyorsanız ki bu çok bir kelime hani o kadar e, kullanılıp ağdalaştırılıp artık böyle aman huzura doğru mu o ne demek falan böyle birçok şey o kadar bizi ittirdi ki. Oysa ki çok kıymetli bir şey. Ve ancak olandan razı olduğunda kalbinden yaptıklarından razı olduğunda Allah'ın razılığıyla ulaşabileceğin bir kapı burası. Huzurda olmak için kalbinden razı olacaksın. Kalbin senden razı olacak. Yaptıklarından razı olacaksın. E tamam da yanlış bir şey yaptık. Yaptık ama kalkarım. Şimdi şu da var. Bu da yanlış değil. Düştük. Vay nasıl düştüm. İşte düşmeseydim. Ayağımı taktım. Şöyle yanlış yaptım. Böyle hata yaptım. Yapmamalıydım bunu. Şeytanın tuzağındasın. Ha buna da ihtiyaç var. Uyanabilmek için... ...suçlamaya, kendini ezmeye ve pişmanlığa da ihtiyaç var. Bunun kurtuluşu tövbe. Bu da iyi bir şey. Ama oyalanırsın. O an içinde kalk, şükür gördüm. Bakın görmek demek, tövbe demek. Hatada ısrar demek... Şeytanın tuzağına düşmek demek. Bir daha yapmayacak şekilde ayağa atmak demek. Evet yaptık. Bu dünyada, dünyaya inmiş, dünyaya gelmiş olup da herhangi bir şekilde hiçbir eksik, hiçbir diyelim ki olumsuz davranış yapmamış hiçbirimiz yok. Özellikle yani hata yapacak bir beden, bir aletle, bir Cihazla dünyadayız biz. Onun için tabii ki yapacağız. Yapacağız daha iyi. Yapacağız daha iyi. Yapacağız daha iyi. Ha, buradaki yapılmaması gereken şey tekrarlamak. Onun için herhangi bir kişi, bir dostunuz, bir yakınınız, bir eksik ya da hata yaptığında onu suçlayıp yargılamaktan uzak durun. Yardım istiyorsa bir daha yapmayacak şey için geldi. Şimdi düzeltelim. Israr ediyor, bırak. O olmuş. Şifayı almak istemiyor, bırak. Tamam da bu benim eşim, dostum, akrabam, şunun, bunun, çocuğum. Onun yolu. Onun için her biriniz birinci derecede kendi huzurunuzdan sorumlusunuz sen huzurluysan burada bir ışık yanar. Bizi de Sen kalbinden razıysan Allah da senden razı olur ve her birimiz o razılığa yöneliriz. Bakın. Hepimiz kalbimizden, gönlümüzden razı olmak istiyoruz. Şu bebeklere bakın, bakın şu çocukların güzelliğine bakın. Biz onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Oradan geliyoruz. Oraya döndürülmek üzere bir yolculuktayız. Onlar emin. Sevildiğinden, korunacağından eminler. Biz onlara öğretiyoruz. Korkuyu da bir sürü hani durumları da bakıyoruz. Geldiğimiz yer böyle bir yer. Şimdi acaba hiç öğretmeden yetişen bir çocuk nasıl bir şey olur? Hiçbir korkuyu bilmeden, değil mi? Deneyimlenmiş mi acaba? Budanın babası, Sakayamonun babası bunu deneyimlemeye çalışıyor olduğunda. Hikaye bu biliyorsunuz. Yaşlılık yok diyor, ölüm yok diyor. Herhalde 27-28 yaşında falan bir bakıyor ki böyle şeye gelmiş birkaç tane yaşlanmış insan görüyor şaşırıyor. Ah oh, diyor insan bu hale mi geliyormuş? Çünkü bunu bile görüp buna inandığında bu hale geliyorsun. İnanç kalıpları bu kadar önemli. Onun için mutlu ve huzurlu olabilmek de bizim kendi taleplerimizle olabilir. Fakat bunun önündeki en büyük etken inanç kalıplarımız aileden öğrendiklerimiz yaşadıklarımızı tekrar tekrar yaşama inancımız ve ihtiyacımız evet babadan öfke gördü hareket etsin diye o mirası aldı kullandı şimdi onu sevgiyle değiştirebilir hayatı, kadını kadın olmayı kadının da gücünü hatırlayarak bunu dönüştürebilir. Zihin eril arkadaşlar. Eğer fazla zihin, fazla eril hareket varsa başka bir alanda yatayda olursunuz. Şimdi ne kadar hızlı çalışıyor değil mi Sibel'in zihni? Takır takır takır takır takır gidiyor. Ama diğer tarafı göremiyordu. Tuğba başkaları için nasıl çalışıyor kafası? Aileme, çocuğuma, hastalarıma tıkır tıkır tıkırt gidiyor tıkır tıkır tıkır tıkır. ama kendisi ya zaten bunların hepsi benim için. Yalan. Şimdi kızı da diyecek şimdi ileride yani şu anda bugün olmasaydı. Kızı da kendi çocuğu ve etrafı için hayatını yok sayacaktı. E anne bak ben de başkaları için yapıyorum zaten bundan mutlu oluyorum. Peki ya kızım sen? İşte kendinizde görüp dönüştürün ki çocuklarınızı bırakacağınız miraslarda da kendi değerlerini bilen çocuklar olsun. Onlar kendi kıymetlerini hissederek ayaklarını yere sağlam basarak eşlerine de kendine iyi davrandırsın. Onların patronları, üstleri, yöneticileri ya da devlet kademelerinden herhangi bir insan... ...onların yanına geldiği zaman... ...burada bir değer aurası var. Dur bakayım. Nereye gidiyorum? Dokunamıyorum buraya. Ne var burada? Neden? Çünkü annesi ve babası... ...değerini bilmiş. Kendi değerini bilen... ...anne ve babaların çocukları da... ...öyle bir auraya, öyle bir... ...enerji alanına sahip oluyor. Tabii ki... ...başkalarına hizmet etmek çok kıymetli. En kıymetli şey. Çünkü... Bir şey alabilmek için vereceksin. Ama almadan vermek yok. Onun için önce kendine alacaksın. Kendin içeriye bir şey alacaksın ki başkalarına verdiğin şey de gerçekten kendiliğinden kendine dokunsun. Evet şimdi son cümleleri alıyoruz. Ee, yaradanlığı sevdiğim ölçüde kendimi seviyorum. Ee, o beni ne kadar merhametli davranıyorsa benim de kendime o kadar merhametli davranmam gerekiyor. Şu andan itibaren merhametliyim. <gülüyor> ee, ben alamadığımı kaldım. Eee Kadına eziyet eden tarafım olarak sığlıklı babamlarımın içinde yatsın. Ee, nasıl alabileceğimi henüz yani ha, nasıl alabilirim? bunu. Ha, almayı talep ediyorum, almayı niyet ediyorum. Bunu en güzel, en uygun şekilde alabileyim. Bırakabilerekten. Alan veren ayrı değil. Aslında alan alması icap eden dişiliği de verecek olan, dişliğine akacak olan da Sibel. Dişliğine akmayan bugüne kadar Sibel'di. Şimdi burayı gördün mü? Gördüm. Dişiye, maddeye ve bedene akmamasının sebebi de o alanı küçük görmesiydi. Eksik görmesiydi. Çünkü gördüğü, seyrettiği anne, kadın... Düşüktü. Öyle gözüküyor. Fakat neden bu anneyle buluştu? Çünkü bu dünyaya gelirken o da maddeyi, dünyayı küçük görüyordu. Evet. Öyleyse hayatın, bedenin ve dünyanın kıymetini hatırlayacak Sibel parçamız. Her birinizde olan Sibel parçası. Dünya kıymetli bir yer. Dünyayı sevecek ki sevildiğini bilip görebilsin diye. Evet, fark ettiğini anlat bize şimdi. Ee, evet, dünya, bunları daha önceden de fark etmiştim. Şimdi onun üzerinde çalışmalar yapıyorum ama gerçekten bu zihnimi nasıl denge alabilirim? Şimdi mesela siz öyle söylüyorsunuz ya, ben burada fark ediyorum, lakin oradan tık tık tık bak, bundan sonra da böyle böyle böyle böyle, böyle iyi bir şeyler açılıyor. Yani bunu nasıl dengeli kullanabilirim? Bunu dengeli kullanmayı talep ediyorum. Gerçekten aşırı çalışan zihin seni andan uzak tutuyor bir kere. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu zihne niye ihtiyacı var? Size soruyorum. Onun Tuğba'sı da bu. Şimdi Tuğba aldığı isimle kökleniyor. Onun Tuğba'sı da yani burada hayatta tutan şey onu... ...aşırı zihin. Bununla topraklanıyor şu ana kadar. Onun için hayatı dünyayı sevebildiği... ...ölçüde topraklanacak. Çünkü şu anda hala yeteri kadar... ...hayatı sevmiyor. Dünyayı sevmiyor. Kadın ve dişi olmayı... ...maddenin içinde olmayı... ...henüz yeteri kadar kabullenemiyor... Bu konuda İzmir'de bir çalışmamız var. İnşallah yayınlayacağız. 30 kişinin aynı anda sahnede bu konuyla ilgili şifası var. Ee, herhalde paylaşmadılar arkadaşlar onu. Evet. İnşallah vaktiyle yayınlanır oda. Öyleyse bu tarafı görmeden tam şifasının kapısını açamıyor. Daha hala şansı var tabii. Evet. Tuğba bugün ne fark etti, ne öğrendi? Hocam şu son söylediğiniz şey bende farkındalık yarattı, kızım adına dediğiniz. Yani bir değer olduğunu bilmesi lazım. Benim onu öğrettiğim şey kendime öğretiyorum ona aslında ama kendi yaralandığım yeri de öğretmem lazım belki. O yüzden de bir değer olduğunu ona göstermek hissettirmem lazım. Bir o nokta gerçekten son dakikada hızlı <gülüyor> <gülüyor> kendi adıma da şey gerçekten hani, huzurum, mutluluğum var ben hepimiz biriz yani dediğiniz gibi biliyorum ki yaradan çok seviyor ben de onu çok seviyorum yolum onun yolu karşıma çıkanlar o her türlü her şeyi kabul, bu hikayeyi bitireceğiz çok şükür şimdi ben de bir şey söyleyeyim böyle Dikkat edersen ona dokunan bile ile ilgili bir şey. Hark etmez. Kızı yani. Olacak. Yavaş yavaş. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi aslında her birimiz bir hayat yolunun içerisinde güzel yolcularız. Kitabımızın adı da olduğu gibi. Ve bu yolculuğun içinde görüyorsunuz bir taraftan çok ayrı gibi bambaşka uçlar var. Sanki zıt gibi ama buradan seyrederken şimdi aslında her birinin de ne kadar benzer olduğunu görüyoruz. Hayatımızda ne kadar çok yere dokunuyorlar. Bambaşka kültürler, bambaşka inanç kalıpları, bambaşka hayat tarzlarının içine bir bakıyorsunuz her birinde sizin hayatınız var. Siz varsınız. E kendimizi görüyoruz orada. Ve bunlarla Şimdi kendimize yeni bir hayat oluştururken bize verilmiş bu güzel armağan, seçebilme özgürlüğümüzle, seçme yeteneğimizle, yani dalın taşın taşıyamadığı o kutsal emanetimiz, yani herkes kutsal emanet sandığını arıyorlar, seçim sandığı yani sende. Şimdi bir taraftan işte bunu fark edip her birimiz kendi hayatımızı, kendi yönümüzü istediğimiz şekilde yeniden sıfırdan ve her seferinde bir daha ilk defa gibi tasarlayıp oluşturabilme şansımına sahibiz. Peki şunu diyeceksiniz. Tamam da şimdi bu kadar bir düzen... Bu kadar bir sistem nasıl yenilenir? Çoluk, çocuk var, anne baba, geçmiş var, okul şöyle, bilmem ne böyle. Emin olun ki olur. Tabi şu da var. Sen bilin. Dilekte bulunurlar. O dilek ve talep bütün geçmiş ve eskiyi yıkmak üzere gelir. Şimdi dikkat edin dünya bir yere gidiyor değil mi? Hani şu great reset falan diye böyle bir şeylerden bahsediyor. Duyuyorsunuz. Şimdi evet birileri bunları dışarıda yapıyor da acaba sizin bunun altında bir imzanız yok mu? Bu dünya değişsin isteyen taraflarınız yok mu? Birileri başka şekilde değiştirecek. Değiştirme yolundalar. Ama şu var ki sizler de kendi dünyanızı dönüştürebilme güç ve yetenekinize sahip olduğunu burada hatırlatıyoruz. Burada illa bir şey değilsin diye değil, olanın içinde önce şükür ve razılığa geçebilmek. Evet, öfke ise öfke bu var. Bundan da razıyız. Fakat bu durumu ...daha iyiye götürebilirim. Durumla çatışarak değil... ...bakın bu söylediklerimiz. Aman bu durumları hemen değiştirelim... ...kaçalım edelim... Aa, ...zaten şeytanın kayığına bindi gidiyor. Hemen kendimi bileyim... ...hemen ereyim... ...hemen şöyle yapayım... ...bu da değil. Öyleyse... ...durumun rahatlığı... ...bunu... ...kabul edebilmek için ise önce durumu okuyabilmek lazım değil mi? Hem yani okuyamadığın, göremediğin, bilemediğin bir şeyden nasıl razı olacaksın? Nasıl kabule geçeceksin? İtirazları iyileştirebilmek için yaşadıklarının bilgisini görmen... ...hayrını görmen, oradaki ifadelerin, sesinin... Hangi frekansla, hangi duayla neyi çağırdığını fark etmen gerekiyor. Ve her birimiz hayatımızda bunları yaptık. Ve bunları yaptığımızı görüp fark ettiğimizde teker teker onlara dokunabiliyoruz. Evet. Bu ama bunu bundan dolayı yapmışım. Sen sadece zihnin değilsin. Sadece şu anda gördüğün de değilsin. Geçmişte, gelecekte birçok olayı ve durumu gören, içeride bir bilen tarafın da var. Geleceği yaşamış tarafın da var. Geçmişte olan her türlü durumun onayını veren tarafını bilen de var. Yani Sadece buradaki kimlikten ibaret de değiliz. İşte o ne kadar içinle, ne kadar derininle bağ kurabiliyorsan, bağlantıya geçebiliyorsan o kadar büyüyorsun, o kadar gelişiyorsun, o kadar tekamül ediyorsun ve sen artık bu yolun içerisinde buluşmaya doğru, bazen de buluşan olmaya doğru giden oluyorsun. Her birimiz belki dileklerimizle buluşuyoruz, niyetlerimizle buluşuyoruz. Diğer taraftan da belki şunu hatırlıyoruz bugün. Peki hayatımı daha güzel nasıl yaparım? Daha lezzet nasıl alarım? Buluşmalarım nasıl daha keyifli olur? İlişkilerim nasıl verimli olur? İlişkilerimde nasıl güzel alışverişlerde olurum? Sevgi alışverişlerle nasıl daha güzel kucaklaşırım? Nasıl daha çok sever ve nasıl daha çok sevilirim? nasıl daha çok sevildiğimi hissederim ve hissettim işte bugün bunlarla ilgili buluştuk yedik içtik sohbet ettik muhabbet ettik bu güzel mekanda havanın doğanın sakaryanın güzellikleriyle çok şükür ki buluştuk çok şükür ki burada çok güzel kalplerle çok güzel insanlarla yansımalarımızla parçalarımızla buluştuk. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlar.